Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün özel bir içerikle karşınızdayım. Bu içerikte sizlere Xiaomi modellerindeki gizli temaları nasıl suyusuna çıkaracağımızı anlatacağım. Biliyorsunuz Xiaomi modellerindeki daha doğrusu MIUI'deki güzelliklerden bir tanesi de tema seçeneklerinin diğer arayüzlere nazaran biraz daha zengin olması. Fakat bu zenginliği kat be kat arttıracak bir yöntemimiz daha var. Biliyorsunuz MIUI'daki temalar arayüzüne girdiğimizde pek çok tema çıkıyor önümüze. Fakat bizim göstereceğimiz yöntemden sonra diyeceksiniz ki burada hiç tema yokmuş aslında. Biz var zannediyormuşuz. Çünkü size göstereceğimiz yöntemden sonra onlarca değil yüzlerce değil binlerce yeni temayı keşfetmiş olacaksınız arkadaşlar. Ve bu temaların gerçekten çok güzel olduğunu da sizlerle paylaşalım. Özellikle bazıları var aralarında. Onlar gerçekten çok muazzam temalar. Peki, şimdi gelelim temalar olayını nasıl açığa çıkaracağımıza. Öncelikle telefonumuzu elimize alıyoruz. Bu kısım önemli. Elimizi aldıktan sonra ayarlar kısmına giriyoruz. Ama girmeden önce isterseniz temalara bakıp hani böyle ne var ne yok, birazdan ne açılacak diye Bakabilirsiniz. Temalara baktıktan sonra çıkalım buradan. Ne yapalım? Ayarlara girerim arkadaşlar. Ayarları girdikten sonra ek ayarlar diye bir şey var. Ek ayarlara giriyoruz. Ek ayarlarda bakın orada bölge diye bir şey göreceksiniz. Gördünüz mü? Heh, evet o. Bölgeye geldikten sonra buradan Türkiye yerine arkadaşlar hangi ülkeyi seçiyoruz biliyor musunuz? Hindistan. Hindistanı seçtiğimiz zaman arkadaşlar pek çok gizli tema aktif hale gelecek. Evet. Hindistan'ı seçtim şu anda ben de. Ve tekrardan temalara girdiğimde pek çok temanın gelmiş olduğunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar şu var. Bakın burada alttaki seçenekler falan da zaten çoğaldı vesaire. Burada şu var arkadaşlar. Normalde bizim şeydeki bütün temaları görmemiz lazım. Küresel pazardaki. Fakat şu an şöyle bir şey yapmış. Çin ve Hindistan'daki temaları Bölge sınırlamasına tabi tutmuş. Yani Çin ve Hindistan'daki temaları yalnızca buradaki kullanıcılar görebiliyor. Dolayısıyla buranın dışındaki kullanıcılar göremiyorlar. Fakat ne yapıyoruz? Biz bölgemizi değiştirerek buradan istediğimiz duvar kağıdı ya da temayı rahatlıkla indirebiliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında ne yapacağız? Tabii ki tekrardan bölgemizi Yine eski Türkiye'ye çevireceğiz. Mesela bakalım, bakalım, bakalım. Şöyle bakın. Çok fazla tema var. Yani istediğiniz... var yani böyle yüzlerce, binlerce aşağıya doğru inelim. Mesela şurada Rainbows. Rainbows'u da geçelim. Ve bu temaların hepsi ücretsiz arkadaşlar. Dilediğinizi indirebilirsiniz telefonunuza. Mesela şuradan bir tane sallama su seçeyim şimdilik. Öylesine... Böyle kaydırıp temalara vesaire bakabiliyorsunuz ne var ne yok bu temanın içeriğinde diye Hulk, Green Hulk, Blue Hulk. Buradan istediğiniz temayı ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar indirebiliyorsunuz telefonunuza. Dediğim gibi telefonunuza temayı indirdikten sonra önemli olan şeylerden bir tanesi de şu Bölgenizi tekrardan Türkiye yapmanız lazım arkadaşlar bölgeyi Türkiye yapmak için yine aynı adımları şey yapacağız. İsterseniz zaten sayfayı direkt kapatmadıysanız hemen ne yapıyorsunuz? Alt kısımdan açıyorsunuz bölgeyi. Türkiye'yi tekrardan işaretliyorsunuz. Tabi temayı indirdikten sonra bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü Türkiye'yi seçtiğimiz anda tekrardan temalar, ekranımız ne olacak? Bizim kısıtlanmış olacak temalara. Tekrardan girdiğimizde bakın alt kısımda bile ne oldu? 3 tane seçenek oluştu arkadaşlar. Buradan arkadaşlar dediğim gibi Hindistan seçtiğinizde pek çok tema vesaire indirebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Pek çok gizli temayı açmış olabiliyorsunuz. Eğer bölgenizi Çin yaparsanız arkadaşlar daha farklı yine temalar oluyor ama Çin'de o kadar zengin değil. Ben Çin'de yaptım. Çin o kadar çok şey değil ama dediğim gibi Hindistan'da pek çok tema olduğunu söyleyebiliriz. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar bu tarz içeriklerimiz gelmeye devam edecek. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.